Bazen bir insansız hava aracına veya büyük uçaklara bakıyorsunuz, etrafında minik minik antenler var, her birinin görevi var ve bunları yapabilmek için de bu antenlerin özellikleri çok çok önemli. Baykar'ın elindeki İHA sistemlerinde NETA tarafından yapılmış o ufak antenlerin şimdi hikayesini bizler e, buradayız, sağ expodayız NETA'nın standındayız, şimdi beraber dinleyeceğiz. Öncelikle siz tanıyabilir miyiz? Merhabalar, ben Mehmet Akif Tolum, NETA elektrikte e, savunma ve teknoloji projeler müdürü olarak çalışıyorum. E, bu antenlerin e, su projesi olmuşluğum aynı zamanda. Peki şimdi dediğim gibi farklı farklı böyle ufacık şeyler görüyoruz, ediyoruz. Bir yanına geçelim isterseniz. Hangi görevde bu antenler? Neleri yapıyorsunuz? Biraz bize anlatır mısınız? Evet, biz e, hem TB2 tarafında hem de akıncı tarafında yer ve hava tarafındaki anten sistemlerini üretiyoruz. Bu antenler ne yapıyor? İHA'ların haberleşmesinde kullanılan yer ve hava tarafındaki işte iki yönlü haberleşmeyi sağlayan antenler, sistemleri. E, bunlar İHA'ların yer olan haberleşmesi, yerle İHA tarafındaki haberleşme yönlendirmesi olsun, başka bilgilerin aktarımı olsun. İki tarafta olan sağlayan sistemlerin antenlerini yapmış oluyoruz. Hani o koca Akıncı da bu kuyruğun arkasında mı duruyor? Neresinde evet, duruyor? tarafının kuyrukta arkada damlacık diye tabir edilen bir adon var. Bunun içerisinde KU bantla tasarlamış olduğumuz e, yeri sağlıklı şey, hava anten sistemimiz mevcut. Yerde ise e, yer veri anten sistemlerimiz var. Bunların hepsini e, TB2 ve Akıncı'da seri olarak iki senedir üretiyoruz. E, başka neler var? Bunları gördük. Evet. Onun dışında da şöyle bir... zamanda Akıncı ve TB2'de e, yönlü antenlerin dışında yine Omni Direction'a yani her yönden sinyal alan UHF bantla, S bantla, C bantla ve Q bantla da antenler var Akıncı'da ve TB2'de. Bunların da teminini biz sağlıyoruz. Her, her Tüm antenlerin Akıncı'da yaklaşık 5 tane antenimiz bulunmakta. TB2'de de 2 tane antenimiz mevcut. Onun haricinde yine biz e, Roket Sana e, veya diğer farklı savunma sanayi firmalarına mühimmatların üzerindeki antenleri de sağlıyoruz. Hisar'da, Hisar o hisar, e, siper e, hava savunma sistemlerinin GPS ve telemeti e, antenlerini gerçekleştiriyoruz. Antenlerini sağlıyoruz. Ya şimdi Akıncı dediğimiz zaman, TB2 dediğimiz zaman aslında e, belirli süratlerde uçan hava araçları evet. ama siz bir füzen üzerine taktığınız zaman evet. ses hızının belki 2-3 katı üzerinde evet. inanılmaz bir hızla giden bir sistem. Evet. Nasıl testlerden geçiriyorsunuz onları? Ee, bunlar da çok ciddi hem hava, e, antenlerin performansını sergileyeceği yankı sola testleri. Evet. Onun aynı çevresel testlerden geçer ürünler oluyor. Aynı zamanda bu özellikle konformul diye tabir ettiğimiz anten tipleri var mühimmatların üzerine takılan. Antenlerin işte mühimmatların çapına göre üretiliyor bunlar ve hiçbir şekilde çıkıntı oluşturmuyor mühimmatın çapında. E, bu antenler aynı zamanda bir seramik radonla yapıyoruz ve bu sayede 600 derece operasyon sıcaklığında bile mühimmatın çalışabilir yetenekli oluyor. Bir kere kullanıyor mühimmat ama hiç evet. hatasız bir şekilde evet. çalışması lazım. O yüzden yüksek teknoloji ve herhalde hassasiyet Tabii çok yüksek. Çok önemli. E, burada yapılan bir hata Uydunu, mühimmatın konumunu belirlemesi açısından falan çok kritik anlamda. Yani bunu milli olarak mı yapıyorsunuz? Tabii Neler de yapıyorsunuz? De. Biraz da onu anlatın. Netta Teknoloji yaklaşık 35, 35 senekli bir firma ve son 6 yıldır da savunma alanında ürünler geliştirmekte. Yaklaşık 50'ye yakın ürünü şu anda seri üretim aşamasına getirdik. Dediğim gibi savunma roketsan olsun özellikle Baykar tarafında yer ve hava tarafında birçok anten sağlıyoruz. Bunun haricinde diğer savunma firmalarımıza yine Havelsan'a e, Roketsana da çeşitli tiplerde konformal, reperant diye tabir edilen antenler de sağlıyoruz. Burada bizim reperant antenimiz de var. Bu da yine e, Roketsana bir Şunu bünyesi. Geçelim, evet, evet, evet. Bu anteniğimiz yine e, Roketsanın. E, bir mühimmatında ismini vermem doktoru olmayabilir 300 milim çapında kullanılan bir mühimmatında sarmal olarak tarif edilen bir anten tipi yani aslında bir füzenin parçası gibi görüyoruz ama anten haline mi getirilmiş tabi bu antenin mühimmatın bir parçası gibi duruyor mühimmatın tam çapına göre konform edilmiş bir şekilde hiçbir şekilde çıkıntı oluşturmayacak şekilde her taraftan ışıma yapıp antenin birisini aşağı indiren bir anten sistemi yükledi 95'in üzerinde bir kapsam alanına sahip Sizlere başarılar diliyoruz. Çalışmalarınızda sanıyorum bir sürü aslında ambargo uygulanıp o füzenin veya insan sava aracını hareket ettirmeyecek o anten parçaları ne güzel ülkemize getirmişsiniz. Başarılar diliyoruz, iyi fuarlar diliyoruz. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun, ayağınıza sağlık.